herkese merhabalar arkadaşlar kendimi görüyorum şurada. Ee, arkadaşlar bundan sonra videolarımız hep webcamle gelecek arkadaşlar ee, bugün webcam geldi şükürler olsun çarşamba günü sipariş vermiştim cumartes günü geldi bu arada korona virüsü hala devam ediyor arkadaşlar ilk geldiği gün çarşamba günü falan mikrofonum gelmişti o günde bir video çektim onda da böyle ufaktan bir cızı sesi vardı böyle dip ses dediğimiz o dip sesi kaldırmayı bulamadım tabii ki de arkadaşlar şu anda inşallah kalktı diye umuyorum ee, bu şu anki videomuzda dip ses olayı yok zaten o mikrofonum ilk akşam geldiği gibi kırıldı mefta oldu şöyle bir mikrofon evet bunu arkadaşlar yazı Yaptırmayı düşünüyorum. İlgisayarıca da. Ama arkadaşlar tavsiye edebilirsiniz tabii ki de. Pazartesi günü güzel bir video gelecek bu ürünlerle ilgili. Güzel bir ses alıyordu. Ben o dip sesi ayarlayamadığım için size öyle bir ses geldi. Evet. Videoda çok uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Hemen. Bu arada manikem durdurma hatasını araştırıyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sile. 048 driver Windows yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra Windows 17 buna tıklıyorsunuz ve aşağı inip bunu kopyala, geniş sekme kontrol V yapıp bu çıkıyor. Buna bastığınız gibi direkt zaten indiriyor arkadaşlar. Ben kurmayacağım çünkü kurduğum zaman ee... nasıl söyleyeyim size? Siz onu. Ha, video duruyor arkadaşlar. Bildiğiniz, video bir daha en yani olduğu gibi olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, bu direkt masa üstünüze gelecek. Nasıl çift tık çift tıklayın. Şu an burası karanlık olacak çünkü ben video old olduğum için. Option'ı basıyorsunuz. Ay pardon. Deviyece basıyorsunuz. Burada Druktken var bende. Onu bağladım. Druktken iki var. XSplit, var Onlar geçin onlar önemli. Değil. Buna tıklıyorsunuz ondan sonra burada sizde gelecek ama kayıtta falan olmayın arkadaşlar ben burada kayıtlı olduğum için mesela orayı açıp da kayda geçmede çalışmayın webcaminiz kara görünür onu da hatırlatayım bu arada arkadaşlar evet beğendiyseniz ee, ilgilendiyseniz videoyu linki zaten aşağıya koyacağım arkadaşlar ben yani şuranın sayfanın linkini şu sayfanın linkini koyacağım siz direk bunu kopyalayıp yeni sekmeden indire basacaksınız arkadaşlar ee, başka bir uygulama yok yani Türklerin de bunu yapanını ben görmedim yabancı bir Kardeşimizden öğrendim Youtube'da tabii ki de öğrendim arkadaşlar da ben size Türkçe bir anlatım yapayım dedim ileri ileri ileri yapıyorsunuz sadece normal bir setup kurulumu yapıyorsunuz basit bir egze ileri ileri yapıyorsunuz ve de gösterdiğim ayarları uyguladığınız zaman ee, Olacaktır e, Olmazsa da nedenini Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bilmiyorum çünkü ben de daha yeni bugün aldım bunu. Yani ne sorun çıkar falan onlar hiç aklımda yok. Yani bir program falan hani önereyim falan ama tek program buna, buna, buna bulabildim. Bunu bulabildim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Koronasız ne denir? Koronasız iyi günler diyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.